İçinizden gelen enerji azaldığında hayatta hiçbir konuda yol alamazsınız. Kariyer, girişim, yatırım, özel hayat, aşk hayatı hiçbiri ilerlemez. Ve benim bu sıralar biraz içimden gelen enerji azalmış durumda. Neden böyle oldu diye araştırdım. Çünkü ben normalde çalışkan, durup dururken iş çıkaran başına bir insanım. Ve araştırmalarım sırasında çok iyi bir kitaba denk geldim. Anna Lemke adlı bir sinir bilimcinin yazdığı Dopamin Nation yani Dopamin Toplumu. Lemke kitabında varlıklı batılı toplumların çok mutsuz olduğunu, buralarda daha fazla strese, intihar olaydan rastlandığını, uyuşturucu ve Alkohol kullanımının çok yüksek olduğunu söylüyor ve bütün bunlar neden de bu toplumlarda yaşayan insanların bünyelerinde bulundurduğu aşırı dopamine e bağlıyor. Peki dopamin neden insanları mutsuz etsin? neden enerjilerini düşürsün? Çünkü aslında aklınızda o bir kimyasal ve zevkle ilgili bir kimyasal. Vücudumuzdaki zevk aldığımız şeylerle ilgili sinyalleri beynimize taşıyan bir kimyasal. Ama Lemke kitabında iddia ediyor ki aşırı dopamin bizi mutsuz ediyor, enerjimizi alıyor, bizi kötü alışkanlıklara sürüklüyor. Ben de pek kötü alışkanlık yok çoktur. Ama bu aralar içimdeki enerjinin azaldığını düşünüyorum. Bu nedenle kitapta okuduklarım çok. Çok ilgi mi çekti ve acaba bir dopamin orucuna girsem mi diye düşündüm. İşte bu bölümde bunun üzerine duracağım. Biliyorum normal akışımın dışında bir konu. Ama enerjiniz düşükse yatırım, girişim, kariyer hepsini unutabilirsiniz. Bu nedenle bugün içsel enerjimizi yükseltecek bir dopamin orucu nasıl yapılır bunun üzerine duracağız. Lemke'nin kitabında en ilgimi çeken iddia beynimizde zevk ve acının aynı bölgeden yönetiliyor olması. Ve bu bölge hep bir dengede durmak istiyor. Bir terazi gibi düşünecek olursanız burada acı var, burada zevk var. Bu ikisinin hep bir dengede durmasını istiyor. Bu dengede olma durumuna homeostasis deniyor ve bunu istiyoruz. Çünkü dengede olduğumuz zaman huzurluyuz, dünyaya karşı daha açığız, ilgiliyiz, enerjimiz yüksek. Ama maalesef modern toplumlarda bu dengeyi korumak hiç de kolay değil. Belli bir varlık sınıfının üzerindeyseniz bugünün modern dünyasında zevkli şeylere erişmek çok kolay. Güzel çikolatalar, güzel pastalar, yiyecek tarafından bakacak olursak, alkol içecekler, sosyal medya, sosyal medyada beğenilmek, yorumlar almak, bütün bunlar zevkli şeyler ve bunlar dopamini harekete geçiriyorlar. Dopamin harekete geçince ne oluyor peki? Denge bozuluyor. Denge bozulduğu anda beynimiz harekete geçiyor ve dengeyi tekrar geri getirmeye çalışıyor. Çünkü arzulan durum bu. Nasıl yapabilir bunu? Terazinin diğer kefesine acı yükleyerek yapabilir. İşte bu da bizde stres yaratıyor. Bir süre sonra acı ve zevk dengeleniyor ve tekrar istenen duruma dönüyoruz. Ama aması var. Modern toplum da aşırı çok zevke tabi kalıyoruz. Oyunlar, sosyal medya, yiyecekler, içecekler her şey o kadar kolay erişebiliyoruz ki. Ve bunları çok tüketirsek aşırı dopamini salgılıyoruz ve bir süre sonra artık dengeyi kurmakta beyin zorlanıyor. O zaman ne yapıyor? Terazinin bu tarafına daha büyük acı yüklemeye başlıyor. Ve daha büyük acı yükledikçe de sesimiz daha fazla artıyor. Buradan aşırı acı yüklendi ne yaptık? Mutsuzluk içerisindeyiz. Oysa biz hep acıdan kaçmak ve zevke doğru koşmak istiyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? Daha fazla zevkin peşine düşüyoruz. Kötü alışkanlıklar işte böyle başlıyorlar. Acı büyüdükçe daha fazla zevke ihtiyaç duyuyoruz, daha fazla zevk veren şeyler karşılaştıkça daha fazla dopamin geliyor, acı daha da fazla büyüyor ve bu da bizi kronik strese, kronik mutsuzluğa, kronik düşük enerjiye götürüyor. Mekanizmayı anladığımız düşünüyorum. Peki bu durumda ne yapılabilir? Asla bazı basit yöntemler var. Mesela vücudunuzdaki dopamin seviyesini düşürmek için biraz bekleyebilirsiniz. Diyelim ki bir kaşık dondurma yeriz ve çok mutlu oldunuz. Ne yapıyor? Hemen acı tarafı devreye giriyor, dengeyi tutturmaya çalışıyor. Biraz bekleyin, yemeyin bir süre bir kaşık daha dondurma, dopamin kendi kendine dengeleyecek. O zaman beyin oraya yollamak zorunda kalmayacak. Aslında işin temeli bu kadar basit. Ama günlük hayatta bunu uygulamak çok da kolay değil. Çünkü günlük hayatta dediğim gibi aşırı çok zevk veren şeylerle karşılaşıyoruz ve beynimiz onları çok arzuluyor. Bu süreci bir trajik aşaması daha var. Eğer zevk veren şeylerden kendimizi uzak tutmayı hiç beceremiyorsak vücut bir süre sonra artık mücadeleyi bırakıyor. O zaman da allostasis diye bir duruma geçiyoruz ve bu artık mutsuz olduğumuz, parmağımızı bile kıpırdatamadığımız, hareket edemediğimiz, dünyanın hiçbir şeyden zevk almadığımız, hiçbir şeyden mutlu olmadığımız bir yere doğru bizi götürüyor. Çok şükür ben orada değilim ama bu arada enerjimde düşme var ve görüyorum ki dopamina aşırı maruz kalmam bu dengemin bozulmasına neden olmuş. O halde ne yapacağım? Dopamini dengeleyeceğim, dopamin orucuna gireceğim. Lemke'nin önerdiği dopamin orucunun aslında iki bacağı var. Bunlardan bir tanesi son derece basit. Daha az zevk veren şeylerle karşılaştır kendini, daha az dopamin salgına. Yani daha az çikolataya, daha az oyun oyna, daha az sosyal medyaya bak. Zevk veren şeylerden bir süre kendini uzak tut. Çünkü o zaman denge zaten kendi kendine sağlanıyor. Bir kere bunu her şekilde yapmak ve vücudumuzdaki dopamin seviyesi bir miktar dengelemek gerekiyor. Ama ötesi de var. Terazın öbür tarafına yani acı bölümüne de yüklenebiliriz. Şimdi burası için en enteresan yönü. Acıyla karşılaştıkça vücudumuz dengeyi kurmak için bu sefer de dopamin salgılıyor. Yani aslında acı bizi mutluluğa götürebilen bir şey. Yoğun bir spor seansında canınız acıyor, kaslarınız yoruluyor ama sonunda kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. İşte bu tam öyle bir örnek. Acı ne yaptı bir süre sonra dopamin salgılattı bize ve mutlu olduk. Ama bu iyi bir dopamin çünkü bu dışarıdan gelen bir zevke bağlı değil. Bu vücudumuzun doğal savunma mekanizması azması. Bu durumda acıyı artırmakta biraz fayda var. Şimdi acıyı artırmak deyince kendimizi falan kırbaçlamayalım. Daha basit mesela soğuk duş, buzlu duş bu çok iyi. Ben bu aralar uyguluyorum. Çünkü soğuk su vücuda acı veren bir şey hemen buradan dopaminlerde devreye giriyor ve siz dengelemeye çalışıyorlar ve çok daha mutlu oluyorsunuz. Günlerdir yaptığım bir şey. Spor yapmak, terlemek, sprint atmak bunlar da çok yararlı. Çünkü bunlar hep ne yapıyor? Bize acı veriyorlar. Acı veren şey öbür tarafta da dopamini salgılatıyor. İşte ben de bu çerçevede bir dopamin orucuna girmeye karar verdim. Ve dopamin orucumun hem acı tarafında hem de beni biraz zevklerden mahrum bırakan tarafında yol alacağım. Zevklerden mahrum bırakma tarafında şekeri bir haftalığına tamamen kesiyorum. Alkolü bir haftalığına tamamen kesiyorum. Sosyal medya kullanımı tamamen kesemiyorum maalesef çünkü işimin bölümü orada. Fakat sabah saatleri kısıtlayacağım. Yani öğleden sonra sosyal medyada beni artık göremeyeceksiniz. Videolarım akşamları yayınlanıyor olabilir ama size hemen dönemiyor olacağım. Kusuruma bakmayın. Ertesi sabah döneceğim ama söz. Ve bu bir hafta boyunca kendime biraz acı da çektireceğim. Soğuk duştan bahsettim. Sporu artır Olacağım, tırmanışlar yapmaya çalışacağım, rampalarda koşmaya çalışacağım, bütün bunlar da vücudumdaki acıyı, dolayısıyla da mutluluğumu artıracak. Bu diyetime bir hafta boyunca devam etmeyi düşünüyorum. Allah'tan çok kötü bir alışkanlığım yok. Kötü alışkanlıklar olanlarda diyetlerin daha uzun sürmesi gerekiyor olabilir. Fakat bu diyeti bir hafta boyunca götürebilirsem, inanıyorum ki dopamin seviyem dengelenecek ve daha huzurlu, daha mutlu, yaptığı işten tekrar çok zevk almaya başlamış ve iç enerjisi yükselmiş bir boraya dönüşeceğim. Bilmem konuyu gezi çekti mi? Ama biliyorum pek çok insan. İnsan mutsuz. Pek çok insan enerjisi düşük. Özellikle ergenlerde bunu çok görüyorum. Sosyal medyada o kadar çok vakit geçiriyorlar ki artık beyinleri dopamin saldırısı altına geliyor ve hiçbir şeyden mutlu olamaz hale geliyorlar. O yüzden bu yaptıklarımda başarılı olursam bunu bir ergen kızım var benim. Ona da öğretmeye çalışacağım ve sizlerle de sonuçları paylaşacağım. Bu sonuçları Haddini Aşk Kulübü üyeleriyle bu arada canlı olarak her gün paylaşacağım. Onları da bu sürece çekmeye çalışacağım zaten. Onları da bir dopamin orucuna sokacağım. Biz bir topluluğuz. Birbirimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve dopamin orucu meselesini onların zihinlere sokmak istiyorum. Siz de dilerseniz hattini aşk kulübüne kolayca katılabilirsiniz. Aşağıda bir link var oraya tıklayın hemen e-bültenimize üye olun. Eğer e-bültenle karşılaştıklarınız hoşunuza giderse oradan da belki ücretli kulübe de katılırsın. Bugünlük de bu kadar. Gelecek hafta dopamin detoksumun sonuçlarını salı günü anlatıyor olacağım. Görüşmek üzere.